Merhaba ben Ensar'ın annesiyim Ensar 15 aylık sevme hastası olan bir bebek Ensar 14 aydır devam eden valikonaylı bir kampanyamız var maalesef 14 ayda devam etmesine rağmen çok yavaş ilerleyen bir kampanyamız var Bizler Ensar'ın sesini duyurmaya çalışıyoruz Ensar'ı bir an önce ilacına sağlığına kavuşturmak istiyoruz Ensar için kumbaralar dağıtıyoruz atlar dağıtıyoruz ama maalesef ki Ensar için Toplanan hayırsevelerden ensarı ilacına kavuşturabilmek için toplanan paraları hırsızlar tarafından çalınması bizi gerçekten çok üzüyor. Artık vicdanları sığmıyor. Gerçekten ben ensar için artık kadar çabalarken, biz ensar için o kadar uğraşırken, o kadar insanlardan bağış toplamaya çalışırken hırsızların da böyle bir şey yapması bizi çok üzüyor, bizi çok yıpratıyor. Çünkü onlar en sırrı umut olacak. Onlar en sırrı ilacına kavuşturabilmek için hayırseverlerden gelen bağışlar. Bu konuda sizlerin desteğinize çok ihtiyacımız var. Çünkü benim oğlumun zamanı kalmadı. Vakti kalmadı. Sizlerden bir anne olarak destek bekliyorum. Bir anne olarak yaz Ramazan ayına giriyoruz. Zekatlarınıza, fitrelerinize talibiz. Lütfen en sırrı da gelmeyin. Görüyorsunuz inanın artık boynunu bile tutamıyor. Çünkü artık dayanacak gücü de kalmadı.